William Takma adlı bu su aygırı, müzenin gayri resmi maskotu. Heykelcik, Mısır çinisinden yapılmış. Sırlı cilalı, kilsiz, seramik bir malzemeden ve harika bir mavi rengi var. Mısır, şimdi de olduğu gibi çöllerle kaplıydı o zamanda. Nilin mavi suları ve yanı sıra giden dar bir şerit halindeki yeşil bitki örtüsü eski Mısırlılar için hayat kaynağıydı. Bu renkte yapılan nesnelerin hayatın kalitesini taşıdığına ve büyülü bir şekilde bunu kendilerine aktaracaklarına inanıyorlardı Mısırlılar. Su aygırları gün içerisinde nehrin içinde duruyor ve kendilerini suyun içine batırıp birkaç dakikalığına ortadan kaybolabiliyorlardı. Su aygırının üzerinde siyaha boyalı halde açmış lotus çiçekleri, kapanmış lotus tomurcukları ve yaprakları var. William'ın yaşadığı doğal dünyayı, Nil nehrinin bataklıklarını temsil ediyorlar. Eski Mısırlılar, lotos çiçeğinin açma ve kapanma döngüsüyle gün doğumu ve gün batımı arasında bağlantı kurmuşlardı. Bu da doğum, ölüm ve yeniden doğum anlamına geliyordu. Su aygırının tıknaz, kısa bacakları ve yuvarlak bir gövdesi var. İlk bakışta masum ve arkadaş canlısı görünüyor. Ama eğer vahşi doğada bir su aygırı görürseniz, aslında dev gibi olduklarını anlarsınız. Birkaç ton ağırlığındadırlar. Bu sevimli görünüme sahip hayvan sizin hakkınızdan gelebilir. Kocaman çenesi ve dişleriyle beraber kocaman bir ağzı var. Çoğumuz onun sadece sevimli tarafını görme eğilimindeyiz. Ama aslında onda çok daha fazlası gizli. Bu su aygırı bir mezarda bulundu. Eski Mısırlılar heykellerin büyülü bir şekilde canlanabileceğine inanıyorlardı. William, yeniden canlanma ve hayata dair olumlu özelliklerini sunabiliyordu. Ama zararlı ve tehlikeli yönleri yüzünden karmaşa ve uğursuzlukla da bağdaştırılabilirdi. Bu hayvanın mezarda kendi sahibine zarar verme potansiyeli vardı. Sadece sol öndeki bacağı dokunulmamış halde. Diğer üç bacağı yeniden yapılmış. Bacakların aslında bilerek kırılmış olma ihtimali var. Böylece ölünün iyiliğine tehdit olma potansiyeli ortadan kaldırılmış oluyor. Değişik katmanlarda ilgi çekici anlamları ve temsil ettiği şeyler var. Biraz da karanlık bir tarafı var.